a'nın 7'ye ve b'nin de eksi 4'e eşit olduğu durumda, a kare artı 10b eksi 8 denklemini değerlendirmemiz istenmiş. O zaman a'ya 7 ve b'ye eksi 4 vereceğiz. Çok kolay. Bunu yapmamız söyleniyor. Hemen yapalım. a gördüğümüz her yere 7 koyalım. a'nın karesi yerine 7'nin karesi. Artı 10b. Ama bu arada b'nin de eksi 4 olduğunu biliyoruz. O yüzden ne yazacağız? 10 çarpı eksi 4 yazacağız. Öyleyse, 10 çarpı eksi 4, b yerine buraya. Ve bir de eksi 8'imiz var ve sonra da bu işlemi hesaplayacağız. 7'nin karesi 49, sonra 10 çarpı eksi 4. Bu arada tekrar işlem önceliğini hatırlayalım. Çarpma işlemi toplamadan önce gelir. 10 çarpı eksi 4 ne etti? Eksi 40. Artı eksi 40. Burada eksi 40 var. O zaman elimizde 49 artı eksi 40 var. O da 49 eksi 40'a eşit demektir, değil mi? O zaman elimizde 49 artı eksi 40 var. Bu ne demektir? 49 eksi 40 demektir. Ve 9 olacak. Ve bundan da 9'dan da 8 çıkaracağız, 1. 49 eksi 40 eşittir 9, bundan da 8 çıkardık, yanıt 1'miş ve bitti. a'nın 7, b'nin de eksi 4 olduğu bu durumda, denklemin sonucunu bulduk.